Bugün 28 Ocak 2023 cumartesi Satürn günündeyiz. Ay 2:42'den itibaren Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak. Günlük yaşamda rahat, konfor ve huzur arayışımız artabilir. Maddi kavramlarda daha istikrarlı hareket edebiliriz. Kişisel zevklere ve rahatımıza düşkün olabileceğimiz için tembellikte artabilir. Sabah erken saatlerde Ay Balık burcundaki Venüs'te uyumlu görünüm yapacak kadınlara ait kavramlar aşk sevgi evlilik iş ortaklıkları sanat estetik maddi refah ve konfor alanlarında iyicil tesirler alabiliriz gün genelinde maddi ve manevi alanlarda fırsat ve yardımlar gelebilir manevi duygular ve sezgiler daha fazla yoğunlaşabilir ruhsal ve sanatsal alanlarda güçlü ilhamlar ve desteklerde alabiliriz empati anlayış sevgi şefkat enerjisinin artması ilişkilerimizde de bize destek olabilir akşam saatlerinde boğa burcundaki ay kova burcundaki güneşle dik açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak yeni ay enerjileri görünür hale gelirken verdiğimiz kararların ve girişimlerimizin ilk sonuçları da gelmeye başlayabilir çevremizden gelen işaretleri iyi takip edelim önemli kararlar verebiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun